Merhaba Işıl Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizler. Bizler de çok iyiyiz. Sosyal medyadan sorular gelmeye devam ediyor. İlk sorumuzla başlıyorum. Birçok kişi cilt temizliği sırasında temizleme aletleri kullanıyor. Bu aletleri kullanmak doğru mudur? Örneğin benim cildim hassas. Cildime zarar verir mi? Öncelikle cildi hassas ve kuru ise danışanımızın kesinlikle cilt temizleme aletlerini önermiyorum. Rutinimde ben cilt temizleme aletlerini yağlı, akneli, sebum üretimi fazla olan hastalarda, yine gözenekleri belirgin, siyah noktaları belirgin olan kişilerde öneriyorum. Normal ciltlerin günlük kullanımında değil, haftalık bakımlarında detaylandırılabilir, tekrar eklenebilir temizlik rutinine. Ancak yağlı, akneli ciltler içinse günlük temizlikte aletlerin kullanılması oldukça etkilidir. Bir sorumuz daha var. Son zamanlarda oldukça popüler olan yüz yogasının işe yarayıp yaramadığını merak ediyorum. Sizce bu tip yüz egzersizleri yaşlanmayı önlemek konusunda işe yarıyor mu? Eğer yüz yogasını doğru olarak yapıyorsak evet öneriyorum. Çünkü öncelikle yüz yogasıyla kişi kendi cildinin farkındalığını arttırıyor, kendi yüz hatlarını daha iyi tanıyor. Yüz yogasıyla çalışmayan kaslar çalıştırılıyor, belirgin çalışan kaslar ise rahatlatılıyor. Ek olarak artan kan ve lenf akımıyla ile beraber de kollajen ve elastin üretimi tetikleniyor. Sonuç olarak cilt daha canlı, parlak ve genç gözüküyor. Nitricina.